Sarılmış etrafım sırtlandan çakaldım Yola çıksam her yanım pusu Karanlık sokaklar Günaha bulanmış Her taraf yangın yeri pusu Hayat acımadan vurgun vuruyor Öldürmüyor yaşatmıyor da Yoksula dünyayı dar edip Vura vura yaka yaka can verip can alıyor Acımadan diz çektiriyor salimlere bizi kul ediyor Kimlere kimleri can edip takıp akıp yollarda tuzu kuruyor Hayatım kırık dökük Ciğerim yırtık sökük İçim dışım her yanım pusum Yaralarım delik deşik Ortada kaldım acık seçik Bir adım atsam düştüğüm pusu Bana mutlar gelir Hayat acımadan vurgun vuruyor Öldürmüyor yaşatmıyor da Yoksula dünyayı dar edip para vıra yaka, yaka can verip can alıyor Acımadan diz çöktürüyor Zalimlere bizi kur ediyor Kimlere kimleri can edip Çelme takıp yollarda pusu kuruyor Hayat acımadan vurgun vuruyor Öldürmüyor yaşatmıyor da Yoksula dünyayı dar ya can derdi can alıyor acımadan ez çektiriyor zalimlere bizi kul ediyor kimlere kimleri can çelme takıp yollar da kuruyor